Arkadaşlar merhabalar bu videomda Mikro Original yayınlarının hazırladığı TYT geometri soru bankası kitabında ikizkenar üçgen konusundaki ÖSYM tarzı testlerden test çözümü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC bir üçgen verilmiş ve burada bir dikmeler verilmiş. Hatta dikmelerin özel bir durumu var. Dik tabanı keş parçaya bölmüş. Burada da tabanı keş parçaya bölmüş. Aklınıza gelecek ikizkenar. Yüksekliğin kollarında böyle ikizkenar yapıyorduk. E o zaman burada hop şöyle Hocam dik tabanı keş parça böldüğü için x kenar. Burada da şunu şöyle birleştirsem. Şurada da bir x kenar üçgen çıktı mı çıktı. E hocam 3 se 3. 5 se 5 x kenarlık. Hatta açı olacak. Açı ortaylar pek işe yaramıyor galiba. Burada da açı verilmiş ya. Açılara dalalım o zaman. Hadi dalalım açılara. Ben buraya alfa dersen. Burası da alfa x kenarlıktan. E buradaki x kenarlıktan. Buraya beta dersen burası da beta. Büyük üçgende 135 derece verilmiş. 135 alfa ve betanın toplamı. Yani alfa artı beta artı 135 eşittir 180 olduğundan. Alfa artı beta kaç buluruz? 45 derece buluruz. E, burada kaçıyla burada kaçın toplamı 45. Sonra tamam mı? 135 verilmişse o zaman 135'ten 45 çıkarttığı zaman burada kaçı? 90 çıkar ve Pisagor bağımsan x'e ulaşırız. x'in karesi 3'ün karesi artı 5'in karesine eşittir. 9 artı 25'ten 34 çıkar. X de böylelikle kök 34 çıkar. Yani cevap böylelikle birinci soruda Ceyhan yaptı. Geldik ki zemine dik olan 26 metre uzunluğundaki bir dik tam ortasından kırılmış. O zaman 26'ysa burası 13 burası da 13 mü? Evet. Ve Direğin uç noktası zemine dik olan 8 metre yüksekliğindeki direğin şu ucuna gelmiş. Şu 8 metre uzunluğundaymış. E o zaman hadi şu orada da şöyle zemini birleştirirsek olacak. Bu zemine dik ya. Burası 90 burası da 90. 90'lar çıktı. Bizden ne isteniyor? Direğin zemindeki uç noktasının şurasının kırılan parçasına olan uzaklığı. bak kırılan parçasına olan uzaklığı. Bizden bak bu istenmiyor. Hop şurası isteniyor dostum. Dikkat et. Kırılan parçası bu değil mi? Bu parçaya olan uzaklığı nedir diye soruluyor bize. E ne yapacağız o zaman hocam? E burada amaç 90 dereceye karşılık yettirmek. E şuradan da bir dik çizelim. Şöyle diki çizdikten sonra dik dörtgen oluşturmak. Bak 8 8. Buraya ne kaldı? 5. 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeninden 12 çıktı burası. Sonra ne yapacağız? E hocam 90'lara vada şu. Dal alfa, beta ya. Alfa, 90, beta. Beta, 90, alfa. Bak, bak, bak. Şu üçgen ile... Şuradaki üçgen ne oldu? Benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğundan eş üçgen çıktı. E o zaman burada alfanın karşısı 5 ise alfanın karşısı 5'tir. Beta'nın karşısı burada 12 ise burada da 12 midir? Evet bizden zaten bu 12 isteniyor. Cevap böylelikle edremi çıktı. ikinci soruda. Geldik üçte. Ne demiş üste? Işte? Yüksekliği 4 santimetre olan. Yüksekliği 100 santimetre olan. Dikdörtgen biçimdeki pencere boyutları aynı olan panjur ile tamamen kapatılmıştır. Yüz. E burası da aynı şekilde yüz mü? Geriye doğru açılmadıysa. Evet. Bu panjur ucu 20 cm yüksekliğe gelecek şekilde yukarı doğru kaldırıldığında kaldırılıyor. Panjur geriye doğru çekilmiyor arkadaşlar. Kaldırıldığında. Yani yine burası yüz. E zaten önceki kısmı da şurası da yüzdü. 20 cm yüksekliğine kadar kaldırıldı. Şöyle burası 20 santimetre. E hocam 90 dereceler var zemine dik. En güzel şey. E, dik çizmekti böyle. Dik dörtgenle dik, dik üçgen oluşturmaktı. 20 ise o zaman burası da 20 çıktı. Tamamı yüzdü. Buraya 80 kaldı. Pisagor 8 10. Ne üçgeni? 6 8 10 üçgeninden. 6 8 10'un 10 katı. Burası 60 çıktı. Panjur'un ucu pencereden dışarıya doğru kaç santimetre açılmıştır? Yani bu önceden buradaydı. Ne kadar açılmış? Şuradaki mesafe soruluyor bize. Yani cevap 60 çıktı. 4 soruyu cehan bulduk. Geldik 5'e. Bomboş beyaz bir sayfa. Sebebi şu. 2019 TYT'de çıkmış. Telif'ten dolayı çözemiyorum. Siz uygulamadan bakarsınız. 6. soru da aynı şekilde telif'ten dolayı çözemiyorum. 2022 TYT'de çıkmış bir soru. Evet geldik 7'ye. Bir duvara yerden yüksekleri aynı olacak şekilde 6 cm alıklarla askılıklar yerleştirilmiş. Tamam. Kaan ip uzunluğu 64 cm olan özdeş 2 madalyasını. Evet ip uzunluğu 64 cm. E hocam 6 6 6 6. Şurası kaç yaptı? 6 kere 4 24 yaptı. Sen 64'ten 24 çıkartırsan 40. O zaman bunlar 20-20 mi yaptı? Evet. Burası 1, 2, 3, 4, 5. Burası 30 yaptı. 64'ten 30 çıkarsan kaç kalır? 34 kalır. Yani bunlar da 17-17 mi yaptı? Evet. Hocam ikizkenar kenar var. Tabanına ait yükseklik çizsek tabanı keş parçaya bölecek. 12-12. E hocam burası 12. 12-20. Ne üçgen? 12-16-20. Evet. Sonra burada da x-kenar. Tabanına ait yükseklik çizsek. Hocam 32 eş parçaya böldü. 15-15, 15-17 ne üçgeni? 8-15-17 üçgeni. Buna göre diyor. madalyaların zemin olan uzaklıklar arasındaki fark. Arkadaşım madalyanın zemin olan uzaklığı, şurası x'e şöyle. Şurası hala x bu mesafede. Ama şuradaki mesafe bak. Şuraya kadar 16. Buraya kadar da 16. O zaman buraya 8 mi kaldı? Evet. Yani bizden x artı 8 eksi x isteniyor. Yani 8. Ya da hocam burası zeminden 16. Tepeden 16 aşağıda. Burası 8 aşağıda. E bu da 16 8, 8 yukarıda diyebilirdik direkt cevaba. Ama bu şekilde zemin olan uzaklığı x, zemin olan uzaklığı x art 8. Zemin olan uzaklar arasındaki farkı direkt terimsel olarak, matematiksel olarak size göstermek istedim. Cevap 8. Yani Edremit oldu 7. soru. Geldik 8'e. Evet şöyle bir kravat var önümüzde. Kravat tasarlayan Elif ikizkenar üçgen biçimindeki şekiller kullanmış. Tamam. Kravatın çevre uzunluğu nedir diye soruyor. İkizkenar üçgen şeklinde ya bunlar. Şimdi arkadaşlar şu ikiz kenar tabanına ait yüksekliği çizsem. Tabanı iki eş parçaya böldü. 12-12. E hocam burası da ya. 5 ya. 5-12-13 üçgeninden burası 13 çıktı. Aynı şekilde ikizkenar üçgen şeklindeki kravat şöyle dik çizsem. Hatta şurada da dik çizsem. Hocam şurası e, toplamda 24 burası. Burası 12-12. Hatta burası da 9 olduğundan 9-12. 3-4-5'in katından burayı da 15 bulduk. Hatta burası da 15. Şurayı da 13 yazmayı ihmal etmeyelim. Şurası da 35 olmuş. E ben buradaki x'i bulmam lazım. E, hocam 35 ile 12. Şurası 35. Burası da 12. 12 mi burası? Yani 12 verilmiş burası. E, Pisagor bağıntısı yapacağız. 12 ve 35 ile ilgili özel bir üçgen var mı? Ortak bir çarpan yok zaten. Mecbur uzun yoldan yapacağız arkadaşlar. x'in karesi eşittir. 12'nin karesi artı 35'in karesi olacak. E buradan ne geliyor arkadaşlar? 144 artı 35'in karesi. Satlayacağız. Yapacak bir şey yok. Ee, 35 çarpı 35. Bu 5 kere 5 25. 5 kere 3 15. 175. 3 kere 5 15. 3 kere 3 9. 105. Bu kaç yaptı? 5. 75 daha 12. Bu kaç yaptı? 2. 1225 yaptı. 1225. E hocam buradan ne geldi o zaman böyle topladığım zaman? Şunları topladığım zaman hocam 9 4 2 daha 6 Sonra e, 1 ile 3 1369 yaptı. 1369'un neyin kareköküdür tahmin etmeye çalışacağız. Şimdi 20'nin kare şey 50 olsa 2500 yapıyor değil mi? Olmaz. 40 olsa 4 kere 4, 16 40'tan biraz daha düşük. E, 30 olsa 900. 40 ile 30 arasında sonra 9 olacak? Sanırım 33 gibi bir şey olacak galiba. Değil mi? Evet 33 gibi bir şey olacak. 33 ile 33'ü çarpsak biz ne yapıyor? 3 kere 3 9, 3 kere 3 9 9 9 hocam 9 9, 9 18 Aa, Bu şey yaptı O zaman bu x kare 1369'sa Sonu 7 ne olacak 37'dir büyük ihtimalle 37 ile 37'nin çarpımı 7 kere 7 49 3 kere 7 21 ee, Elde var 4 259 yaptı burası 3 kere 7 21 3 kere 3 9 10 11 Topladığım zaman 9 6 3 1 1369 Evet biraz tahmin En azından tahmin gücünü şey yapın ben burada direkt şunu geçsem bilmiyorum gerçekten ilk defa çözüyorum ben de burada soruyor. 1369 37'nin Karısı diye geçsem olmaz kardeşim. Nasıl bulduğumu da şey yapın. hani 40'tan düşük 30'dan büyük. E, 33 de olabilir. Olmadı 37 de olabilir. O da olmasaydı soru 9'lu var mı başka? Olmuyor zaten. 37 çıktı Allah'tan. E o zaman burada x 37 çıktı. Burası da 37 oldu. Çevre isteniliyor bizden. Çevre kaç? Hocam şu şeklin çevresi. 2 tane 13 var. 26. 2 tane 37 var. Yani 74. 2 tane 15 var. Yani 30. 2 bir tane de 24 var. Bunları toplayacağız. Şu ikisi 90 yaptı, 120 yaptı, 144 yaptı. O zaman çevresi 144 oldu arkadaşlar. Yok, olmamış. Bir yerde işlem hatası yaptık. Şu ikisinin toplamı kaç yaptı? 100 yaptı. Evet, 100 154 yapıyor arkadaşlar. Şurası 154 yaptı. O zaman cevap Edremit oldu arkadaşlar. Evet bazen de böyle Pisagor bandı karşımıza çıkabilir. Böyle bir özel üçgen varmış mesela. 12-15-35 37 diye. Ama Pisagordan nasıl bulunduğunu da bu şekilde göstermek istedik. Gayet de hoş oldu. Evet örnek 8'i bulduk. Edremit diye geldik örnek 9'a. Kapalı hali dikdörtgen biçiminde olan fermuar yarısına kadar açıldığında boyu 1 cm kısalırken. Arkadaşım şuradan böyle açılmış fermuar şuradaki uzunluklar birbirine eşit ya şu uzunluklar birbirine eşit. E bu bölü açıldığında boyu bir santimetre azalıyor. Önceden şuradaki mesafe bir birim diyor yani bize. Önceden boyu bu kadarken bir azaldı yani şu kadar oldu boyu. Tamam. E o zaman ben buraya x dersem. Bu arada x kenarda çizilen yükseklik konumunda olduğu için burası da 5 burası da 5 oldu. E, burası x artı 1. Şuradaki x uzunluğu dikkat et. Şu uzunluk hop açıldığında buraya gelmedi mi? Eşit. Vay çok güzel bir soru. Hocam bu x artı 1 burası da x artı 1. Al sana Pisagor. Ee, hocam x artı 1'in karesi eşittir. Neyin kareleri, kareleri toplamı? 5'in karesi artı x'in karesi. İşlem işlem işlemle x'i bulursun. Ya da hisset kardeşim. 5 varsa büyük ihtimalle 5, 12, 13 üçgendir. 12'yi koysam 5, 12, 13 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. x 12 çıktı. Fermuarın boyu ne kadardır diye soruluyor. Evet bu fermuar bu arada yarısına kadar açılmıştı. Hocam yarısına kadar açtığınız zaman şuradaki mesafe bak yarısına kadar açtık ya yarısına kadar burası 13 ya. Egeri kalan kısmı da geri kalan kısmı da 13'tür. Yani 13 artı 13 kaç yaptı o zaman? Cevap 26 yaptı. Çok güzel bir soru arkadaşım. 9. soruyu böylelikle C. Bulduk mu? Bulduk. Ve gençler ÖSYM tarzı testleri bitirdik. Yani X üçgeni bitirdik. Sırada ne var? Eşkenar üçgen var. O zaman bir sonraki videoda eşkenar üçgenin testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.